Merhabalar, bugün fırında kıymalı patates yemeği yapacağız. Oldukça pratik. Herkesin evinde bulunan malzemelerle yapmaya çalışacağız. Daha önceden haşlamış olduğum iki tane patatesimiz var. Haşlanmış patates. Bir kırmızı biber, iki tane köy biberi kullanacağım, bir soğan, üç diş sarımsak, bir paket krema, bir çay kaşığı kekik, pul biber, tatlı toz biber ve tuz kullanacağız. Acı biber salçası ve tatlı domates salçası kullanacağız. Kıymamız var. Yaklaşık 250 gram kadar kullanmanız yeterli. Ee, şimdi tarifi yapmaya başlayalım. Patatesleri kolay olsun diye daha öncesini zaten haşlamıştım. Patatesleri kubumuzu alıyoruz. ve Bir paket kremamızı üstüne döküyoruz. Pul biber, karabiber. Daha önce hazırlamış olduğum baharatı ekleyelim. Evet, şimdi hepsini karıştıralım. Evet, patatesimiz yeterli miktarda ezildi. Şimdi borcamı alacağız. Kare bir borcam kullanacağım. Ve daha sonra üstüne kıymalı harcımızı koyacağız. Çok pratik bir yemek. Ocağımızın altını yakalım. Soğanlarımızı hemen atalım. Sarımsakları çok parçalamıyorum ben. Yeterli. biberlerimizle sarımsak ve soğanı kavuruyoruz. Çok fazla küçültmedim ben. Zaten piştiği zaman küçülüyor biberlerde. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı tepeleme acı biber salçası koyuyorum. Hepsini kavurmaya devam ediyorum. Altını kısalım hocam Yaklaşık yarım çay bardağı kadar da su ekledim. Yapışmaması için. İngilizce kalan kullanmamış olduğumuz baharatları ilave edeceğim. Kimyon kullanmadım ben. Siz isterseniz seviyorsanız çarkışın ucuyla kimyon koyabilirsiniz. Kıymalı harcımızı koyuyoruz. Hazır desteğimizin üstüne. Çok lezzetli bir yemek mutlaka deneyin. Evet. Beşamel sos da kullanabilirsiniz bunun üstüne ama ben e, tercih etmedim. Üstüne sadece kaşar peyniri rendeliyip fırına vereceğim. Yemeğimiz e, bu kadar kısa sürede hazırlanıyor. Mutlaka deneyin. Şimdi üstüne kaşar peyniri rendeleyeceğiz. artık gönderebiliriz fırına. 150 derecede alt üst ayarda 15 dakika fırında bekletiyoruz. Afiyet olsun.